Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. Son 16 takım belli oldu. 2 Temmuz Pazartesi gününün ikinci maçı Belçika-Japonya maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 18. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Belçika takımı 13 kere Dünya Kupası'na katıldı. Turnuvaya katılmak için 10 maç yapan ekip 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hücumda orta sahasındaki